Hocam bu soru tamsizlik yine. Hangi soru? Hangi sorusizlik değil, değil ki diye kendi içimden evet. Uğur Bey sormuş. Planlı yaşamanın insanlara sıkıcı gelmesinin sebebi ne olabilir? Benim evet, ya hocam sonra anlattıktan sonra yani plansız yaşamak da acaba sırf hayata karşı doyumsuzluğumuzdan mı olur? O da olabilir ama planlı yaşayabiliyorsan, evet. uzun süre planlı yaşadıysan ve bundan sıkılıyorsan bu hayata karşı doyumsuzlukla ilgili bir şey değildir. Yani esas sorunun birinci kısmı önemli. Planlı yaşamaktan sıkılmak çok jenerik bir tabir. Yani planlı yaşamak iyidir ama... Neyi ne kadar planlamaya, yani bu işin ölçüsü ne? Mesela şimdi 10 senelik plan yaptı Üniversiteye girerleyeceğim, okuyacağım, mezun olacağım, master yapacağım, doktora yapacağım. işte falanca ülkede falanca laboratuvarda şunu çalışacağım falan. Hepsi güzel, 10 senelik planını yaptı Diyelim ki sen üniversiteyi okurken doktoranı yapmayı planladın, ülkede darbe oldu, ülkeyi kapattılar komple. Ülke gitti, out of order. Ne yapacaksın? Diyelim ki en iyi laboratuvar, Amerika'yı istiyorsun, Amerika çöktü mesela. Ol olmaz mı? Olur yani. Net söyleyeyim sana, dünya 48 saat. Dolarla alışveriş yapmazsa Amerika diye bir ülke kalmıyor. Haberiniz olsun. Batıyor yani. Ekonomistler bunu yıllardır anlatırlar. Diyeyim ki battı. Şimdi sen 10 sene sonrasında plan yapmış bir insan olarak nasıl borçluğa düşeceksin fark ettiniz? Planlamanın akıllıcası güzeldir. Mesela planlı yaşamak bazı insanı rahatlatır. Niye? Hayatındaki büyük taşları yerli yerine koyar. Önceliklerini güzel belirler. Çok uzun vadeli ve kaotik değişkenler ya da dalgalar tarafından sürüklenip götürülmeyecek. Önemli döneleri planlar. Arada hayatın kaotik. Olsuna akışkanlığına, serbestliğine alan tanır. Şimdi böyle insanlar için plan hani bir sörf tahtasının yanında taşımak gibidir. Uygun dalga bulduğunda çok eğlenir. Anlatabiliyor muyum? Çıkarışına fış fış fış kayar. Ama her bir anı özellikle de uzun vadede saat saat dakika dakika planlayanlar genellikle aramızdan erken ayrılıyor. Çünkü uzun süreli yüksek strese bağlı. İşte kronik stres rahatsızlıkları bunlar daha fazla düğü çare oluyorlar. Bizim mesela benim birkaç aydır sevgili Açık Bey'in eğitimcilerden Mustafa ile birlikte çalıştığım çevik yaşam tasarımı, yani gerçekten çok zekice bulduğum, ve herkesin öğrenmesini çok arzu ettiğim müthiş bir teknik. Yazılım kökeninden geliyor bu teknik. Yani yazılımcıların kullandığı bir şey. Agile diye duymuşsunuzdur. Agile yönetim, agile management. Büyük konuları küçük parçalara böyle bu küçük parçaları adımlar şeklinde kısa dönemli planlayarak parça parça iş bitirmeyle alakalı bir şey. Sevgili Mustafa da bunu alıp hayata uyarlamış çok başarılı bir şekilde. Ve ben de ciddi aydınlanmalara sebep oldu. Mesela Mustafa'nın bir mottosu benim çok işime yarıyor. Yani ne kadar... 40-50 sene pek böyle yaşamadığım için içselleştirmekte biraz zorlansam da ömür içerisinde an haftadır diye bir sloganı var. Bu çok önemli. Mesela en uzun madeli planımızı o zamansal planımızı bir hafta içinde yapıyoruz biz çevik yönetimde bir haftada ne yapacağımızı kabaca belirliyoruz o yapacağımız işlerin hayallerimizle olan dağılımı dengeli mi değil mi haftada bir yarım saat bir saat ayırıp buna bir kafa yoruyoruz ondan sonra da sadece ve sadece o haftayı yaşıyoruz o hafta o planladığımız şeylerden birini yapamadık mı son derece gevşek bir şekilde bir sonraki haftaya atıyoruz onu. ve tamamen hafta bazlı böyle dar bir projektörle planlamamıza baktığımız için de aksama olasılığı çok düşük ihmal etme yani hayatımızdaki önemli şeyleri ihmal etme olasılığı da çok az oluyor. Ve daha da enteresan bir şey oluyor. Siz kısa vadeli planlamalar ve kişisel hedef ve hayallerinizle birlikte böyle bir karşılaştırma yaptığınızda uzun süredir bir işi niye yapamadığınızı anlıyorsunuz. Çünkü kendinizle ilgili başka çok önemli bir şey ihmal ettiğinizi fark ediyorsunuz ve o ihmal ettiğiniz şey sizi arkadan böyle tırmalıyor. Benimle ilgilenmiyorsun, ilgilenmiyorsun. Mesela i̇şte ben dedim ki birkaç aydır Mustafa çalışıyoruz. Bu arada ben çok zor bir adamım sevgili arkadaşlar bu konuda. Yani hakikaten bende 4000 tilki var. Daha birbirlerine Hani görmediler. Bırak kuyruklarının birbirine değmesin. Benim gündemim o kadar kalabalık ama ona rağmen Mustafa da benden çok şey öğrenmiş olmalı. Böyle bir takvim yok çünkü. Ama bunu çalıştığımızda mesela bana şöyle bir fikir geldi onu söyleyeyim size. Şöyle bir aydınlanma geldi daha doğrusu. Yazma performansından şikayetçi bir yazarım ben aslında. Çünkü yazabileceğim kadar yazamıyorum. Ve bunun için ilk başta çalıştığımız konulardan bir tanesi yazmamı planlamaktı. Yani haftalık olarak yazmayı planlamaya çalışıyorduk. İlk bir hafta iyi gibi oluyor. Üçüncü hafta lastik patlıyor. Yazamıyorum yani. Bir problem var. Sonra işte bir daha deniyoruz. Başka bir yöntem bu Sonra şunu fark ettim. Yazmak benim için nefes almak gibi bir şey ya. Ne zaman nefessiz kalırsın? Fazla darlandığın zaman. Dolayısıyla kolay nefes alalım diye biraz Gereksiz işleri hayatımdan çıkarttığımda benim yazma performansım otomatik artmaya başladı. Yani benim planlamam gereken şey yazmak değil, yazmaya engel olan diğer işler ve azalan boş vaktim. Bu boş, serbest vakti daha doğrusu ayırt edebildiğim zaman, planıma koyabildiğim zaman ben bayağı tekrar yazmaya başladım seneler sonra. Yahut işte müzik, devamlı içimde bir şeyde müzik var ama müziği takvime koymaya utanıyorum. Yani o kadar önemli işim var ki falan. Sonra bir ara muhabbet şunu fark ettik. Müziğe ilgi göstermediğim için birçok işte performansım düşmüş. Hem de ben bunu sunumlarımda anlatıyorum. Tak tak tak onu yerleştirmeye başladım. O boş vakitlerle beraber ikinci kademede. Albüm çalışmaları başladı tamam, kısmet soracağım. olursa albüm şey geliyor diyor. diyorlar. var. Var evet öyle bir şey var. <gülüyor> Henüz daha spoiler vermeyeyim ama çalışıyoruz üzerinde. 50'den sonra müzisyen olmak zor oluyor. Hazalcığım yani ekibi toplamak. Hocam top ilginç top bir tadı bakalım. olacak ama. Var var geliyor metalciler ölmez. <gülüyor> <gülüyor> Yani söylemeye çalıştığım şey uzun vadeli planlar, Woody Allen'ın sözü var, Tanrı'yı güldürmek istiyorsan ona planlarından bahsettiği çok güzel bir sözü var. Yani büyük sistem senin planlarını çok sallamıyor. Sen büyük ne sistemin parçasın ama aklın bir karış havada. Sistemin ne olacağını bilmiyorsun. Çünkü sistemden zaten kopuksun. Kendi kafana göre bir kariyer, yer para pul planı yapıyorsun ama sonra bir gün lastik patlanınca da bu sefer kainata kızıyorsun. Sistemin sahibine kızıyorsun. Şartlara <gülüyor> kızıyorsun. Ya yapmayaydın planı böyle bir derdin olmayacaktı. Hocam Jolly'nin sözü hani hayat sen planlar yaparken başına gelendir. Aynen. Aynı. aynen. <gülüyor> ya işte ya plan... Buradan hep şu amaçla yani plan yapmayalım ya yapın da planı kader zannetmeyin sevgili hı hı. arkadaşlar plan yani siz plan yaptınız diye kaderiniz ona göre olmayacak planı rahatlamak için yaptığımızı unutmayalım yani biz sadece kendimizi rahatlatmak geleceği öngörebiliyor muyuz illüzyonu yaratmak için plan yapıyoruz bir haftada bile yaptığınız planların haftalık çevik mantıkla çalıştığınızda bir haftalık bile planlarınızın ne kadar sekteye uğradığını gördüğünüzde öyle aylarca yıllarca hele on yıllarca şirketler ülkeler yapıyorlar ya böyle projeksiyonlar falan plan yapmanın detaylı plan yapmanın ne kadar elbihçi olduğunu göreceksiniz. Planlar uzun vadeli oldukça yani vade uzadıkça plandan ziyade ilkesel bazda düşünmek. Yani 10 sene sonra şunu olmak istiyorum harika bir plan. Ama bunu yapmak için şuraya gideceğim, bunu alacağım, bunu yiyeceğim, bunu giyeceğim. Böyle bir plan olmaz. Yolu seçmek. 10 sene gibi. sonra bir vizyon yani olur ancak. Hedefi seçiyor Yolu seçmek de hedefi Aynen seçiyorum öyle. ama bu iki hedefe ulaşacağım yollarda çeşitlilik var. Olayların gideceği Güzel bir, Güzel bir şey. Mesela arazide yol bulurken hı hı. Dersin ki şu tepe'nin oraya gideceğim. Şimdi ama arada bir sürü tepeler, yollar vardır. Yolu görmezsin. Ama sen gittikçe tepe yanda kalıyorsa ona doğru dönersin. Hı hı. Tepeyi sürekli ortalarsın. Gideceğiniz yeri görebilirseniz yürüme plan demektir zaten. Yürüme planı çıkıyor. Ama hı. nereye gittiğinizi bilmiyorsanız bütün hayatınız bozulan planları ağlamakla geçer. Yapmayın bence. Soru güzelmiş. Şey. Ekran karşısında hareketsiz kalmış eğitimden uzak düşmüş çocuklar için harika bir haberimiz var.